Aşk 101'in Netflix'e çıkacağını ilk duyduğum zaman inanılmaz heyecanlanmıştım. Sanırım ilk karantinanın 3. haftası falandı ve fragmanı izlemeye YouTube'dan Instagram'a her yerde dayatıldığım için deli gibi dizinin çıkacağı günü bekliyordum. İlk sezonu çıktığı gün izleyip bitirdim ve hemen arkasında da düşüncelerimi anlatan bol teorili bir video çektim. Aynı hafta sonu videoyu bu küçük kanalımda paylaştım ve bir bakmışsın bu video 18.000 izlenmeye ulaşmış. Önümüzdeki iki ay boyunca ben bu bahsettiğim videonun altında deli gibi sizlerle ikinci sezonda neler olabileceğini tartıştım ve ana teorilerden biri olan Sinan Öldü teorisinden 99 depremine kadar bin bir türlü teori hakkında kafa yürüttük. Yürüttük yürütmesine ama... A, o hafta sonlarından tam olarak bir buçuk yıl geçti ve Netflix... Dün ikinci sezonu da Aşk 101'in ve bu sezonda artılarıyla da eksileriyle de dolu dolu bir sezondu. Merhaba ben Zeynep ve bugün sizlere Aşk 101'in ikinci sezonu hakkındaki düşüncelerimi paylaşacağım. Lafı çok uzatmadan hemen videoya geçelim. Öncelikle şarkı kullanımları geçen sezonki gibi çok güzeldi. Teoman'dan Ünbel Histoire'ya sahneler için yapılan şarkı seçimleri gerçekten çok hoşuma gitti. Özellikle şu an arkada duyduğunuz Sophie Fetokakis'ten How They Fall, aynı anda hem huzurlu ve mutlu hem de inanılmaz buruk ve hüzünlü hissettiren bir şarkı. O nedenle final sezonunda şarkıyı geçen sezona kıyasla daha çok kullanmalarını çok yakıştırdım. Teoman şarkısı kullanımı demişken, Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu kimyasını konuşmadan geçemem, Geçen sezonda partner olduklarından beri kendilerini tekrardan Burcu ve Kemal Hoca olarak görmeyi inanılmaz bekliyordum. Hem bu sezon karakterlerini ve ilişkilerini ana beşliğimizin herhangi bir etkisi olmadan organik bir şekilde gelişmesini gördük. Ve gerçekten bu sezon hakkındaki en sevdiğim şeylerden biri bu oldu. Bu sezon bu çiftin ve sonrasında mutlu mesut yaşadılar. rından sonrasını görüyoruz. Ve bence Türk televizyon tarihinin en iyi işlenmiş çiftlerinden, en iyi işlenmiş ilişkilerinden biriydi Burcu Hoca ve Kemal Hoca'nın ilişkisi. İki tarafında hem haklı hem haksız olduğu durumlar vardı. Burcu'nun kendi kendini sabote etmesinden tut, Kemal'in Burcu'nun bu endişeleriyle empati kuramamasına, iletişimsizlik hikaye unsurunun mükemmel bir yansımasıydı. Gelelim Işık ve Sinan çiftine. Yani... Diğer adıyla Türk Televizyon tarihindeki kalbimi tamı tamına vereceğim tek çift. Zaten acıların çocuğu olan Aşk 101 Sinan ilk sezonun tartışması starıydı. Dedesiyle kaldığı yılda yaşadıklarından, dizi tarihinin en boktan babaları listesinde net ilk beşe girecek babası ve eşi Nihal'in bitmek bilmeyen istekleriyle uğraşmaktan, ilk sezonda edindikleri görev dışında en çok tanıdığımız o olmuştu. Keşke ama keşke... Bu enerjiyi ikinci sezonunda da görebilseydik. Sinan karakterinin yaşadıkları bir hayli duygusal yara yaratabilecek şeyler. Ancak dizi geçen videomda da bahsettiğim bir olumsuzluk ağında takılı kaldı bu sezonda. <gülüyor> Yalıya gelip bir sürü şeyi alıp kendi sevgililerine veya işte kimse artık onlara götürmesini ne kadar boktan bir aileye sahip olduğunu görüyorsun. Ama mesela Osman'ın ailesiyle Osman'ın genel olarak karakteriyle bayağı sonradan karşılaşıyorsun ve Osman'ın hani tam olarak nereden geldiğini bilmiyorsun. O yüzden orada birazcık sıkıntım var. Kerem'de yine birazcık daha inilmişti bu konuya. Eda'da zaten birazcık yine iniyorsun. Ama hani bu hep az az. Ben sanırım bundan birazcık rahatsız oldum. Birazcık daha derinlik katılabilseydi bence daha güzel olabilirdi size. O yüzden dediğim gibi gelişmeye açık bir olumsuzluk. Sezonda bir önceki sezondaki favorilerin üzerine çok düşünmediğini görüyoruz. Ee, Sinan ve Işık'ı ele alalım. Ee, tamam hani hikaye gereği ikisinin beraber olacak sahnesi çok az olması lazım zaten o kabulünüz. Ama Işık bazı bölümlerde yoktu bile. Vardıysa da ben hatırlamıyorum çünkü hani o kadar arka plana atılmıştı ki ışık karakteri ama o kadar fazla arka plana atılmıştı ki hani bir süre sonra bu çiftin bu ikilinin eksikliğini hissettim ben. Yani diğer karakterlerin hayatlarının üzerine çok yakın bakıyoruz. O kadar derinlemesine bakıyoruz ki hani kesinlikle bu ikili Sinan ve ışık ikilisi bence çok fazla geriye atılmıştı. İlk sezonda bu denge veya daha doğrusu dengesizlik Sinan'ın yararınaydı. Ama şimdi ikinci sezonda tamamen Sinan geri plana atılmış. Böyle uzaktan bir kuzenimiz gibi falan yani seyirci için uzaktan bir kuzen Sinan. Hani böyle sahnesi olduğu zaman ''Aa Sinan'ız bu boklarla uğraşıyordu değil mi?'' diye söyletmeye zorluyor. Bu arada her şeye rağmen ben şu iki sahneye kalbimi bıraktım. Benim net psikolojik değerlendirmeye alınmam lazım. Bu karakterler benim için neden bu kadar şey ifade ediyor? Bu sezonda öbür karakterlerin yani Eda'nın, Kerem'in, Osman'ın çok fazla ön planda olması, Sinan'ın geri planda olması, Işın'ın geri planda olması ve ilk sezonda da Sinan ve Işık'ın bu kadar önde olması dizinin en büyük dengesizliklerinden biriydi bence. Ve merak etmeyin dizinin en büyük dengesizliğini ileride paylaşacağım. Ahem, ahem. Mektuplar. <gülüyor> bu çifti... O kadar umursamıyorum ki. Çok özür dilerim. Gerçekten umursamıyorum. Bizinin büyük bir kesimini oluşturan bu çiftin bu sezon gençlik aşkını izliyoruz. Ve ne oluyor sonra bir bok olmuyor. Tüm sezon bunlar deli gibi bize aşık olduklarını gözümüze soktular. Ama sonrasında zaten tahmin ettiğim gibi yürümemişler, yürütememişler. Sezonun ana temasından en büyük kopuşları da bu çifti izlerken gördüm. Sonuçta konu ışığı okula geri almak ve Necdet'i tahtından indirmek. Ama bu iklimiz bir ara sığa gidecek vakit bile buluyor maşallah. Ancak ikisini bir ara tutmaksızın eleştirmem gerekirse Eda'nın bu sedanın sonlarına doğru Beyaz Atlı Prens'in beni gelip kurtarmasını beklemek, ön yargısını, kırmasını izlemek çok eğlenceliydi mesela. Eda'nın o öyle bir şekilde kendi kendine çabalayan, kendine bir yol çizmeye çalışan Eda olmasını, o şekilde ön planda olmasını tercih ederdim. Onda görmek istediğim bir karakter gelişimiydi ve izlemesi bence inanılmaz zevkliydi. Kerem'e gelirsek ben hala çocuğun kaset dinleyerek ilk yüze girmesinde kaldım. <gülüyor> Evet sanırım bu konu hakkındaki düşüncelerim için videoyu taktınız. Dizinin başlamasından bile önce Osman'ın gay olup olmaması, Shakespeare'den sonra en çok sorulan olmak ya da olmamak sorusu olduğundan tüm gözler Aşk 101 vs. Rütük kombatına dönmüştü. Ve hani bayağı da korkulu bir savaştı düşündüğün zaman Rütük bayağı Netflix'i kapatmaya falan iteliyordu. Öyle bir iddiası vardı. Ve aynı zamanda hani oyunculara falan mail geliyordu. Ben filme gitmeden önce de takip ediyordum. Ona da mailler falan geliyordu kapanmıyoruz diye öyle açıklama yapmak zorunda kalmışlar. Bu kadar spekülasyon üzerine, bir de dizinin ikinci sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağı bile şüpheliyken... ...diköteriz herkese. Umarız ikinci sezonu da en az birinci sezon kadar seversiniz. Ve umarım bu sezon içinde tekrar görüşürüz. <gülüyor> bir gün yayınlanırsa görüşürüz o zaman. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> i̇kinci sezon fragmanı ilk çıktığında Twitter'da okuduğum kadarıyla çoğumuzun aklından şu sözler geçmiştir. Aa, Osman'a kız arkadaş yazmışlar. Küçük bir kesim bu konuda heyecanlanırken öbür büyük kesim inanılmaz hayal kırıklığına uğramıştı. Sezonun tamamen yayınlanmasını bekleyen ben ise iki gün önce sonunda yayınlandığı zaman sadece şunu düşündüm. Aman Allah'ım ne kadar da zorlama bir ilişki bu! Ya ilk sezonu en azından benim için güzel yapan şeylerden biri unsurlardan biri Işık ve Sinan çiftiydi. Ve bu çift genel olarak zaten en çok yakıştırdığım Türk televizyon dizisi çiftlerinden biri olduğu için şu an onlardan birazcık örnek olarak gideceğim. Ama onların ilişkisi o kadar doğal bir şekilde ilerlemişti ki yani Işık'ın zaten böyle ruhunda kanında falan vardı. Böyle anne rolü üstlenmek, şey yapmak, böyle insanlara bakmak, insanların yaptıklarını önemsemek onlara yardımcı olmak. Ve o yüzden Sinan'la olan ilişkisi zaten öyle başladığı için ben çok çok çok seviyordum o çifti. Osman'a ve Elif'e döndüğümüz zaman ise sudan çıkmış balık gibi sosyal hayatı anlamaya çalışan bir Elif'e ve işi yine başından aşkın Osman'a dizi senaristleri tarafından ''E hadi sizi de aşık edelim bakalım'' muamelesi gösterilmiş. Senaristlerin bu muamelesini Işık, Sinan, Kerem ve Eda dörtlüsünün seyirciye iki dakikada bir ''E bakın bunlar birbirini seviyor'' Mesajını yolladığı sahnelerde görüyoruz. Ya bence bir süre sonra biz resmen salak yerine konduk yani senaristler tarafından. Ama enemies to Lovers yapmaya çalışmışlar. ilk başta düşmandan sevgiliye tropunu, hikaye unsurunu olmamış. İlk sezondan var mı bir şey teması vardı hatırlıyorsunuzdur. Belki Eda ile Kerem'in falan filan vardı. Onu yapmaya çalışmışlar olmamış. O aptal pide sahnesi. İşte <gülüyor> Osman Bey işlerini bilirler. Çok lezzetli. Hiç sakınmam mis gibi de yerim. Aynen. Hmm. Yani birbirine bu kadar uzak. Bu kadar şey olan iki karakterin birbirine bu kadar aşık olması ya Osman ve Elif çifti bende bizim ekranlarımızda zaman harcamasından başka bir şey değildi. Özellikle son sezonda yani. Bir de şu açıdan da çok üzgünüm çünkü Osman'a mesela aşık olmak çok yakışmıştı. Böyle şey sahnesi falan vardı ya hani toparlandım geldim diyor güvenlik fındık veriyor yine fındık uzatıyor. Güvenlik diyor ki abi bugün pazar. İnanılmaz yakışmıştı Osman'a aşık olmaktan. Yani dizinin ismi Aşk 101 yani. O yüzden Osman'a böyle bir sevgili yapmaları çok hoş. Ve Selahattin Paşa da gerçekten çok güzel oynamış. Aşık genç kafasını. Ancak bu ikisi birbirine o kadar bağımsızdı ki o kadar zorlama bir ilişki içerisindelerdi ki bir süre sonra izlemekten gerçekten gına geldi. Yani şakasız ikinci sezon Aşk 101 neyi anlatıyordu diye sorduğunuz zaman aklıma ilk Ana Beşli'den veya hani Burcu ve Kemal'den önce Elif gelir ya. Elif kim? Osman'a sırf internette Gay Hatkan'ın yaptık diye 8 bölüm boyunca alakasız bir kızın ailesiyle olan zorluklarını, tutkusuyla alakalı olan zorluklarını izledik. Bu sezon sanki Adını Feriha Koydum, Emir'in yolu ama Adını Feriha Koydum diye bir dizi hiç olmamış ve biz sadece Emir diye bir dallamanın yolunu izlemişiz gibi geldi bana. Ve ayrıca ben Elif karakterinin gerçekten kendi mücadelesini, kendi şeyini, karakterini izlemek çok isterdim. Ya ama zaten bu dizi yürüyen bir hedef tahtası. Bu dizinin yürüyen hedef tahtası olan dizinin bu sezonu son sezonu. Zar zor çıktı o da. Yani gerekli miydi gerçekten? Şimdi teorime geçiyorum. Teorim şu. Bence Yetişkin Işık mektupları atıyor insanlara. Sadece 3 kişiye gidiyor bu mektup. Bence Sinan öldü. Bence Sinan öldü. Ve bunu neden düşünüyorum? Bir, 3 kişiye gitti mektup gördüğünüzde. Hatta biri hapisteydi o yüzden de zaten gelemeyecek. Evet ben... Çok büyük hata etmişim. Ancak yenilgimi kabul etmeden önce ben şunları belirtmek istiyorum ki... İlk sezonda bu mektuplar Osman, Eda ve Kerem'e gidiyor. Bir önceki videomda dediğim gibi yorumlarda yazmıştım ama bir tanesinden bahsetmiştim de. Bu mektuplardan biri cezaevine gidiyor. Öbürü tarlada çalışan birine gidiyor. Yani evet Kerem ceza avukatı ama gerçekten cezaevi şeyinin içerisinde, koğuşunun içerisindeki bir adana gidiyor yani. Gerçekten geçen sezon yazdıklarını unuttu mu? Yoksa insanlar bu kadar fazla bu noktaları birleştirdikten sonra... A bunlar böyle böyle oldu dedikten sonra karakterler için düşündüğü yolumu değiştirdi. Ben bunu gerçekten çok merak ediyorum. İki, birinci ve ikinci sezon arasında e, kopukluklar var. Bence. Ve ayrıca mesela bir şey daha var. Eda mesela ilk sezonun sonunda ben bir bok beceremedim diyor. Abi New York'ta grafikör olmak bir bok becerememek mi? Sen Eda nasıl bir hayat yaşıyorsun? New York'a gitmek için götümü satarım. Yani öyle değil? New York'un kaldırım taşı olmak için gerçekten götümü satarım. Neyse bence kopukluklar vardı ve burada hayranların bir payı var demek geliyor içimden ama bilemiyorum. Şimdi soracaksınız tüm bu negatiflere rağmen bu sezonu savunmaya, pozitif yanlarını göstermeye devam mı edeceksin gerçekten? E, evet, analiz yapıyorum sonuçta. Sezonun en sevdiğim diğer yanlarından biri ise okudukları lisedeki ana beşli dışında yaşanan olaylar oldu. Gerçekten sınav stresi yaşayan çocuklar. Galiba bir Türk Lisesi'nde ilk defa görüyorum. Deli gibi ders çalışan, kendine sınav konusunda bu kadar yüklenen, deneme sınavlarının sonuçları koridorda asıldığı zaman koşa koşa nasıl yaptığına ve yapamadığına bakan. Kanalımın izleyicilerinin çoğu, Er ya da geç üniversite sınavı gerçeği ile yüzleşeceği için bu konu hakkındaki düşüncelerimi söylemek benim için çok önemli. Bana en çok dokunan sahnelerden biri şu oldu. Okul birincisi çocuğun Burcu Hoca ile konuştuğu, Senden Değerli Hiçbir Şey Yok Nil Kara İbrahim'in bir güzellemesine öğretmen maaşı kaç gerçekliğiyle cevap vermesi. Sadece bu sahne bile bu ülkenin gençlerinin kafasındaki başarı kavramının devlet tarafından ve devletin sistemleri tarafından ne kadar da zehirlendiğinin bir kanıtı olmuş. Geçen sezonki bence en güzel mesajlardan biriydi. Biricik sen kendinin değerini bil mesajı. Ve bu sezonda aynı mesajın farklı bir medyumda, farklı bir kontekste verilmiş olması beni gerçekten çok mutlu etti. Özellikle bu kontekstin üniversite sınavına hazırlık yani üniversite sınavına giriş senesinde olması gençlere gösterilmesi gereken Çünkü hani iki, iki sene önce geçtiğim bir dönem olmasına rağmen arada insan unutuyor. Aşk 101'in ilk sezonunu ben üniversite sınavına hazırlanırken hani zaten ilk kapanmada Mart 2020'deki ilk kapanmada yayınlandığı zaman direkt izlemiştim dediğim gibi ve hani belki de dizinin yaş grubumu anlatmış olmasından veya benim direkt o sırada sınava çalışmaktan başka bir şey yapmadığımdan ötürü yeni bir diziye başlama Korkum, yeni biziye bağlanma korkum olduğundan ben Aşk biri e en az 10 kere falan bitirdim. Hayatsızdım ee, ve hani şaka yapmıyorum gerçekten başka bir diziye kendimi kaptırıp yani kafamın başka bir yerde olmasından çünkü yapıyorum maalesef. Maladaptive Daydreaming'ım ve hani gerçekten bana bir süre sonra mesajlarıyla çok fazla dokunan bir diziydi. Konfor dizimdi. Konfor dizi tanımını biliyor musunuz bilmiyorum ama şuradan internetten bulayım. Açıklayayım konfor dizisi tanımını. Konfor dizisi sizi daha iyi hissettiren ve rahatlatan o dizidir üzgün veya mutsuz hissettiğinizde açıp izlediğiniz ve yani izlerken rahatlayıp ilk halinizden daha huzurlu bir hale sokan dizidir. Evet, bildiğim kadarıyla Friends, How I Met Your Mother bunlar insanların bayağı büyük konfor dizileri. Çünkü geri dönüp hani "Aa komik bölümlerini açıp izleyeyim." veya "Aa bu karakteri çok seviyorum. Bu karakterin ön planda olduğu bölümü açıp izleyeyim." dediğimiz dizilerden birkaçı en azından bu ikisi. Aynı zamanda Türk televizyon tarihinde de sana bir sürü vereceğim böyle bir jenerasyonun üzerine bir etki yaratmış hala peşinden konuluyor. Kaçak gelinler de aynı şekilde. Açıp açıp tekrardan izleyen bir sürü insan biliyorum. Twitter'dan görüyorum. Gerçek biliyorum. Konfor dizisi böyle bir şey ve Aşk de benim konfor dizim. Sinan, Işık, Burcu karakterleri özellikle benim gerçekten konfor karakterlerim oldu. O yüzden ilk sezonu bana bayağı dokunmuştu. O sıradaki anlamsızlık bir de hani ne olacağını bilmiyorduk. E ben o dönemde yani de Aşk 101'i izlemeye başladığım zamanda iki 2 aydır falan evden çıkmıyordum, odamdan çıkmıyordum. Evet ben de introvert, ben de içi dünlük bir insanım ama çok değişik geliyor tekrardan baktığımızda. Çünkü hani en azından ben şu an mesela dışarı çıkma iznim var. O sırada yoktu dışarıda çıkamıyorduk yani. 18 yaş altı çıkamıyordu en azından. O yüzden bu minik diziye böyle bir minik veda videosu çekmek istedim. Ne kadar 2. sezonu. Birazcık beklentilerin altında kalsa da. Ama şaşırmıyorum biliyor musunuz? Çünkü hani bir dönem boyunca herkesin gözleri Aşk 101'in üzerindeydi. Yani şakasız. Rütüklere durumlara ne olacak diye bakılıyordu. Netflix'in Instagram sayfası. Netflix herhangi bir gönderi attığı zaman yorumlara Admin Aşk 101'in ikinci sezonu ne zaman diye yorum atılıyordu. O yorumlar. Sırf o yorum vardı bazen. Bir de aynı zamanda belki görmüşsünüzdür son zamanlarda. 2-3 yani gün önce falan oldu galiba bu olay. Aşk 101 posterlerindeki kadın karakterlerin yüzlerine şey yapılmış. Hani kadın düşmanlığı ve anti LGBT propagandası ile yürütülen bir ülkedeyiz. Yani ben artık şaşırmıyorum ama gerçekten çok üzülüyorum. Böyle güzel işlerin bir tesir altında, böyle bir tesir altında kalmış olması benim için çok üzücü. Çünkü hani girmek istediğim sektör bu sonuçta ve bu sektöre nasıl bir değer verildiğini görmek. Ama düşüncelerimi toparlamam gerekirse, gençlere verdiği mesajlardan ötürü, sırf gençlere de değil, genel olarak verdiği hayat derslerinden ötürü karakterlerinden ötürü, şarkılarından ötürü Aşk bir benim için çok ayrı bir yere olacak onu. Evet. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu hazırlamak benim için çok eğ eğlenceli oldu. Çünkü e, bu dizi hakkında gerçekten dediğim gibi çok fazla düşüncelerim var. Sizin düşüncelerinizi de duymak çok isterim. O yüzden yorum atmayı unutmayın. Size ne düşündüğünüz 2. sezon hakkında. Be e eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Bunun gibi bir sürü dizi film doğrumu yapmaya çalışıyorum aynı zamanda. Küçük küçük vloglar da ekliyorum araya. E evet. Benden şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.